Merhaba izleyenler. Türkiye'nin trafsu zaman ve bültenli. Karşınızda İspanyolcumu Tarık Tarık Haber.com ana haber yüzümler, tarik bülteni başlıyor. Değerli dostlar, yaklaşık e, bir saatlik bu ekranlarda günün en gelişmeleri gelişmelerini paylaşacağız benim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanışık olursak Sosyal cep Tarık Haber, Pinterest, Tarık Haber, e, e, Ok, Tarık Haber. TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram et Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit Grandpapet, Müşrası 08, YouTube Tarık Haber TV, BK ve Tarık Masya Aplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıcak olursak değerli dostlar, Big Olay'da yayındayız. Big Olay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Hukuk Canlı yayında yayında istediğiniz dostlar Hukuk Canlı yayın kanalımız Tarık At üzere ulaşabilirsiniz. Evet dostlar, like'de yayındayız efendim. Like kanalımız Tarık Haber TV'den misire ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler, e, Twitch'te yayındayız değerli izleyenler. Twitch kanalımız Turk Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Non-live'dan da izlersiniz buradan non-live kanalımız Turk Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Olayda da, da yayılda istedim dostlar. Non Olay kanalımız Tarih Haber TV'den müzler ulaşabilirsiniz. bir Değerli izleyenler, biliyorsunuz Twitter Twitter'da da istemişti takip Twitter'dan canlı yayınlarımızı takip verebilirsiniz değerli dostlar Um... her sosyal medya kanallarımızı tanıttığımızda göre ilk haberimizle geçiyoruz hanım. Değerli dostlar, ilk haberimiz ee, tabii ki Dünya Kupası ile Dünya Kupası tüm görkemliyle başdı. Ve ilk maçta Katar, Ekvador'da Fenerbahçeli yıldız ee, gol şovu yapıyor. Yani şu anda Katar e, kendi evinde daha ilk maçta Ekvador 2-0 yeniliyor maçı sonlara doğru oynanıyor artık maçta 87. dakika oynanıyor maç Ekvator 2-0 galip geliyor maç Enner Valencia penaltıdan attı 31. dakika yine tekrar Enner Valencia golü kaydetti maç, maç Albaip Stadyum'da e, oynanıyor maçı Daniel Orasso yönetiyor değerli ziyanlar bu maçı Sosyal medya kanallarımızdan canlı anlatımlarla takip edebilirsiniz. Hain saldırıda Antakya Cihan itirafı geldi değerli izleyenler. İstiklal'deki hain saldırıda yeni detay ortaya çıktı. Ben kaçakçılık yaparım dedi ve teröriste ilgili itirafta bulundu. Antakya'dan alıp Cihan'a götürdüm dedi. Geçmiş Abla İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak iki kişi daha tıklandı ve toplam tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Tıklanan sonraki 3 şüphelinin insan kaçakçısı olduğu belirlendi. Bomba istiklale götüren terörist Ahyam Albasırı Antakya'dan aldığı itiraf eden kaçakçı teröristi araçla Cihan'a bıraktığını itiraf etti. İstiklal'deki hain saldırıda yeni detay. Ben kaçakçılık Haber. Haber. Güncel. İstiklal'deki hain saldırıda yeni detay. Ben kaçakçılık yaparım dedi ve teröristle ilgili itirafta bulunduğu Antakya'dan alıp Ceyhan'a götürdüm. İstiklal'deki hain saldırıda yeni detay. Ben kaçakçılık yaparım dedi ve teröristle ilgili itirafta bulunduğu Antakya'dan alıp Ceyhan'a götürdü. Geçtiğimiz hafta İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak iki kişi daha tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı 19'a yükseldi. Tutuklanan son iki şüphelinin insan kaçakçısı olduğu belirlendi. Bombayı istiklale götüren terörist Ahlam Albasır'ı Antakya'dan aldığını itiraf eden kaçakçı, teröristi araçla Ceyhan'a bıraktığını itiraf etti. İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın terörist Ahlam Albasgır'ın Hatay'dan ülkeye girmesine yardım eden iki şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden birinin insan kaçakçılığı yaptığını, Albasgır ve firari şüpheli Bilal Hasan'ı Antakya'dan araç ile alıp Ceyhan'a götürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Kanlı talimat ortaya çıktı. Kalabalığa baktı ve patlat dedi. Operasyonlar devam ediyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde 13 Kasım Pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlan Albasır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albasır'ın arasında olduğu 17 şüpheli tutuklanmıştı. Emniyet müdürlüğü ekipleri Albasır'ın Hatay üzerinden Türkiye'ye girmesine yardım eden Süleyman Güler ve tale Alka yakaladı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadın teröristin esenlerdeki çalıştığı yer görüntülendi. Tutuklu sayısı 19A yükseldi. Savcılıkta ifadeleri alınan Süleyman Güder ve Tare Alkatıp, Atıksuz Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe savunmaları alınan iki şüpheli kasten öldürme ve devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan tutuklandı. Olayla ilgili toplam tutuklanan şüpheli sayısı 19A yükselmiş oldu. Ben kaçakçılık yaparım. Şüphelilerin İstanbul ikinci su ceza hakimliğindeki savunmaları ortaya çıktı. Tare halka atıp savunmasında, ben kaçakçılık yaparım. Kaçak olarak Türkiye'ye giren mülteci şahısları belli bir noktadan belli bir noktaya taşırım. Olayların bu noktaya geleceğini hiç düşünemedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum dediği öğrenildi. Diğer şüpheli Süleyman Güler ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek serbest bırakılmasını talep etti. Teröriste bombayı verip kaçmış. Başının çaresine bak. Antakya'dan alıp Ceyhan'a bırakmış. Sulh Ceza Hakimliği Şüphelileri tutuklama gerekçesinde Tare Alkatıb'ın kadın terörist Ahlam Albasgır ve Ferrari şüpheli Bilal Hasan'ı Hatay Antakya'dan araç ile alıp Ceyhan'a götürdüğünü itiraf ettiği anlatıldı. Gerekçede, Tare Albasgır'ı ve Bilal Hasan'ı götürmesini diğer şüpheli Süleyman Güder'in teklif ettiğini ve devamında Tare Alkatıb'ı aracıyla bu süreçte takip ettiğini anlattığı belirtildi. Hakimlik delillerin tam toplanmamış olması nedeniyle şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. DLA Türk milletinin acısıyla dalga geçip TikTok'ta paylaştılar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. DMP Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Pençe Kılıç'ta dikkat çeken Ecrin ve Yağmur detaylara çıktı. O bölge ilk kez vuruldu değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Pençe Kılıç harekatının detayları ortaya çıktı. Araplarda ilk defa hava harekatıyla vuruldu. Yağmur ve Ecrin unutulmadı. Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kılıç hava ile ilgili detayları paylaştı. Harekatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Muharip ve uçaklarının yanı sıra İHA siyalar ile 70'e yakın hava aracı görevi aldı. Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı, Aynol Ayn Arap ilk defa hava harekatıyla vuruldu. Irak'ın kuzeyinde sınır hattına 140 km mesafedeki ASOS ile 90 km mesafedeki Kandil'deki hedefler imha edildi. Harekatın hedef sayısı ile ecrim ve yağmur detayı ise dikkat çıktı. haber Haber. Güncel. Son dakika pençe kılıç harekatının detayları ortaya çıktı Arap Pınarı ilk defa hava hareketiyle vuruldu Haber. Haber. Güncel. Son dakika pençe kılıç harekatının detayları ortaya çıktı Arap Pınarı ilk defa hava hareketıyla vuruldu Yağmur ve Ecrin unutulmadı Son dakika pençe kılıç harekatının detayları ortaya çıktı Arap Pınarı ilk defa hava harekatıyla vuruldu. Yağmur ve Ecrin unutulmadı. Son dakika haberi, MSB, Pençe Kılıç Hava Harekatı ile ilgili detayları paylaştı. Harekatta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muharik ve destek uçaklarının yanı sıra ihlasihalar ve 70'e yakın hava aracı görev aldı. Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı, olarak ilk defa hava harekatıyla vuruldu. Iğdır'ın kuzeyinde sınır hattına 140 kilometre mesafedeki Asos ile 90 kilometre mesafedeki Kandil'deki hedefler imha edildi. Harekatın hedef sayısı ile Edvin ve Yağmur detayı ise dikkat çekti. Son dakika haberine göre Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen en çakılıç harekatının detayları ortaya çıktı. Iğdır ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak terörü kaynağında yok etmek maksadıyla Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta, gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı. Bakan Akar komutanlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen harekat öncesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen Harekat Öncesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı... Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen harekat öncesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi Akar'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahına gelişinde Kuvvet Komutanı Orgeneral Atilla Gülen karşıladı. Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Kor General Rafet Dalkıran'dan harekata ilişkin briefing alan Akar'ın, şu andan itibaren Pençe Kılıç Harekatı'nı başlatıyoruz talimatının ardından uçaklar üstlerinden havalandı. Yurt genelindeki altı farklı üstten kalkan uçaklar, Suriye ve Zırağ'ın kuzeyindeki hedeflere eş zamanlı harekat gerçekleştirdi. O bölge ilk kez vuruldu. Muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İle Asihalar ile 70'e yakın hava aracının görev aldığı harekattı teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların aralarında bulunduğu hedefler imha edildi. Akıncı Tarruz İha'nın da görev aldığı harekatta Dıran kuzeyindeki Kandil, Asos, Akurk ile Suriye'nin kuzeyindeki Aynılarab, Tel Rifat, Cizire ve Delik bölgelerindeki hedefler eş zamanla vuruldu. Hedefler arasında ilk defa Suriye'nin kuzeyindeki Aynılarab'ın da yer alması dikkati çekti. Hedef sayısında dikkat çeken detay. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklar eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyinde, sınır hattının 140 kilometre içindeki asos ile 90 kilometre içindeki kandildeki hedefleri vurdu. Harekatın ilk aşamasında hava kuvvetleri komutanlığına bağlı unsurlar 81 hedefi imha etti. Sabah saatlerinde devam eden harekatla vurulan hedef sayısı 89A yükseldi. Özellikle İstiklal Caddesi'nde ikisi çocuk altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırının hemen ardından 81 hedefe yönelik gerçekleşen hava harekatı detaylı cektir. Eczin ve Yağmur detay. Hava harekatı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticilerinin bulunduğu belirtilirken, Harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığı vurgulandı. Öte yandan İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin ile 15 yaşındaki Yağmur'un isimlerinin askerler tarafından terör hedeflerini vuran bombaların üzerine yazılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Ha. Hazır denetim kılıç kızıl açıklaması. 80 Seksen... haber bütüremiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 1 saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz maça damga vurdu Ata show yaptı Valencia böyle istedi son dakika haber, haberine göre Ender Valencia'dan tek kişilik Rastal geldi Dünya Kupası'nın ilk maçında Ekvador Katar'ı iki golle geçti. Son dakika haberin FIFA Dünya Kupası A grubu ilk maçında ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi. Aynı zamanda Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması değerini de taşıyan müsabakada kazanan taraf Ekvador oldu. Gölkeli bir açılış törenine başlayan turnuvanın ilk maçında Ekvador'un milli takımının formasını giyen Enner nermalizi yattığı iki golle damgasını vurdu. İşte dünyadaki futbol sayılarının büyük bir heyecanla takip ettiği karşılaşmanın detayları. Spor. Spor. 2022 Dünya Kupası. Son dakika. Enner Valenciaga'dan tek kişilik resim. Dünya Kupası'nın ilk maçında Ekvador. Katarı iki golle geçti. Son dakika. Enner Valenciaga'dan tek kişilik resim. Dünya Kupası'nın ilk maçında Ekvador. Katarı iki golle geçti. Son dakika haberleri, FIFA Dünya Kupası ABD'nin ilk maçında ev sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi. Aynı zamanda Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması devrini de taşıyan müsabaka da kazanan taraf Ekvador oldu. Görkemli bir açılış töreniyle başlayan Turnuva'nın ilk maçına Ekvador milli takımının formasını giyen Enner Valencia attı, iki golle damgasını vurdu. İşte dünyadaki o, futbol severlerin büyük bir, bir, heyecanla, takip, bir, heyecanla, takip, bir heyecanla takip ettiği karşılaştırmadan karşılaşmadan bir detaylar. Bir Son dakika haberleri, bir FIFA bir Dünya şeydi. Kupası A, A ilk karşılaşmasında Katar ile Ekvador anladım. karşı karşıya geldi. Tamam. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Turluva'nın açılış maçı değerini üstlenen müsabaka öncesinde görkemli bir tören düzenlendi. Dünyaca ünlü sanatçıların sahne aldığı törenin ardından mücadele başladı. Binlerce futbol severin stadyumdan takip ettiği maçta kazanan taraf ise Ekvador oldu. Albay stadyumunda oynanan müsabaka, Ekvador'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibi Galibiyeti getiren golleri 16. ve 31. dakikalarda Enner Valencia kaydetti. Bu skorla birlikte açılış maçını kazanan Ekvador, puanını 3'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi Katar ise puansız bir başlangıç yapmış oldu. Salvador, A grubunun 2. maçında 25 Kasım Cuma günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Katar ve aynı gün Senegal karşısında galibiyet arayacak. İlginizi çekebilir. Dünya Kupası'na Enel Valencia damga vurdu. Bu paylaşım kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Dünya Kupası olaylı başladı. Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış gösterisi izleyenleri şaşırttı. Görkemli açılış töreni, FIFA Dünya Kupası, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. İlk kez Arap dünyasında bir ülkede düzenlenen futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun al Stad'ında düzenlenen açılış seremonisini 60 bin taraftar takip etti. Dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın yer aldığı ve tüm dünyanın Katar'da bir araya gelmeye davet edildiği açılış töreninde göçele kabilelerin yer aldığı halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi. Yerel sanatçıların sunduğu dans gösterisinin ardından Güney Koreli BTS grubunun solisti Jun Kok ile Katarlı şarkıcı Fahad Alkubay'si, FIFA Dünya Kupası'nın resmi film müziği Brea seslendirdi seslenildi. Tören... Katar emiri Şeyh Bin Hamed Sanin'in konuşmasıyla son buldu. Maç hızlı başladı. Valencia'nın golü iptal edildi. Ekvador, karşılaşmanın 3. dakikasında rakip yarı sahada bir serbest vuruş kazandı. Ceza sahası içine gönderilen top sonrasında yaşanan karambolün ardından Engler Valencia kafayla topu ağlara gönderdi. Ancak var kontrolü sonrası gol. Offside gerekçesiyle iptal edildi. Valencia'nın penaltıyı aldı. Açılışı yaptı. İsa 15. dakikasında ceza sahasına giren Engler Valencia, karşı karşıya pozisyonda kalecinin müdahalesi, İlk bilgiler yerde kaldı ve hakem Orsato penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen 33 yaşındaki Yıldız, meşin yuvarlak ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Valencia böylelikle 2022 Dünya Kupası'nın ilk golünü atan isim oldu. Durduramadılar, 2'yi de attı, Valencia. Gol'den sonra ilk yarıdaki etkili öldürmeye devam eden Ekvador'da Engler Valencia yeniden sahneye çıktı. Yıldız futbolcu, 31. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla kaleciyi mağlup ederek takımını 2-0'lık üstünlüyor. Valencia bu kez korkuttu. İlk yarıda adeta fırtına gibi esen enler Valencia, 44. dakikada girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşadı. Bir süre yerde kalan golcü oyuncu, sekerek kenara geldi. İlk devrenin sona ermesiyle birlikte soyunma odasında müdahalesi yapılan Valencia, ikinci bir takımını yalnız bırakmadı. 75. dakikada tekrar sakatlanan Enner Valencia, bu kez kendisini riskli. Son 5 gol Valencia'dan. Katara karşı 2 gol bulan Enner Valencia, Ekvador'un son 2 Dünya Kupası'nda attığı 5 golün de sahibi oldu. 2014 Dünya Kupası'nda son 3 golü atan Yıldız isim. Katar'a karşı attığı iki golle serisini devam ettirdi. Enler Valencia'nın sahada kaldığı 77 dakikada performansı. Şut iki gol, ikinci. Penaltı kazandırma, birinci. İkili mücadele kazanma, birinci. Rakip ceza sahasında topla buluşma, beşinci. Çalımla adam geçme, ikinci. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dünya kupasına Enler Valencihan damga vurdu.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 Dünya Kupası'nda damgasını vurdu. Fırtına gibi başladı. 31 dakikada 3 gol geldi değerli izleyenler. Son dakika haberi veri Dünya Kupası'nda Ender Valencia damgasını vurdu. 31 dakikada 3 gol attı. Sosyal son zirvesine oturdu. FIFA Dünya Kupası resmen başladı. Merakla beklenen turnuva. Ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanan maç ile start alt. Ve futbolcu Ender Valencia, Ekvador milli takımının formasıyla açılış kaçlaşmasına damgasını vurdu. Üçüncü dakikada attı gol. İptal edilen 33 yaşındaki Yıldız futbolcu Katar ile oynanan müsabakada Dünya Kupası'nın 15 dakikasında açılış golünün kaydeden ilk isim oldu. Valencia takımın ikinci golünü de attı ve sosyal medyayı altta kasıp kavurdu. İşte ayrıntılar. Spor. Spor. 2022 Dünya Kupası. Son dakika Dünya Kupası'na Enner Valencia damga vurdu. 31 dakikada 3 gol attı. Sosyal medyanın zirvesine oturdu. Son dakika, Dünya Kupası'na Enner Valencia damga vurdu. 31 dakikada 3 gol attı, sosyal medyanın zirvesine oturdu. FIFA Dünya Kupası resmen başladı. Merakla beklenen turnuva, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanan maç ile start aldı. Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, Ekvador milli takımının formasıyla açılış karşılaşmasına damgasını vurdu. 3. dakikada attığı gol iptal edilen 33 yaşındaki Yıldız futbolcu, Katar oynanan müsabakada Dünya Kupası'nın 15. dakikasında açılış golünü kaydeden isim oldu. Valencia, takımının ikinci golünü de attı ve sosyal medyayı adeta kasık kavurdu. İşte ayrıntılar. Son dakika haberleri, FIFA Dünya Kupası A grubu ilk maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi. Aynı zamanda Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması olan bu maç, beklendiği gibi oldukça hareketli başladı. Dünyadaki tüm futbol severlerin merakla beklediği turnuvaya ise Fenerbahçe damgasını vurdu. Dünya Kupası'nda boy gösterdi. Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia, Ekvador milli takımıyla Dünya Kupası'nda boy gösterme şansı buldu. Fırtına gibi başladı. Takım kaptanlığını üstlenen 33 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası'na fırtına gibi başladı. İlk gole offside kararı. Maçın henüz 3. dakikasında topu ağlarla buluşturan Enner Valencia'nın attığı gol, Var kontrolü sonrasında offside gerekçesiyle iptal edildi. Penaltıyı aldı. Karşılaşmanın 15. dakikasında ceza sahası içerisinde kalecinin müdahalesinin ardından yerde kalan Valencia, penaltı bekledi. Hakem Orsato, bir süre bekledikten sonra beyaz noktayı gösterdi. Açılış golünü attı. Topun başına geçen Enner Valencia, meşin yuvarlak ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Skoru 2-0'a getirdi. Müsabakanın 31. dakikasında sağ kanattan gelişen Ekvador atağında ise ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Enner Valencia, yaptığı kafa vuruşuyla kaleciyi mağlup etti ve hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydederek skoru 2 0a a getirdi. Damgasını vurdu. Enner Valencia, attığı gollerin ardından sosyal medyanın gündemine oturdu ve en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Ana haber bir kelimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. ABM'de kahreden olay yaşandı. Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu hayatını kaybetti değerli izleyenler. Son dakika haberleri göre eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı feci şekilde can verdi. Son dakika haberine göre Galatasaray'da uzun yıllar yöneticilik yapmış olan Abdurrahim Albayrak acı bir haberle sarsıldı. Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı bir alışveriş merkezinin balkondan düşerek hayatını kaybetti. İşte detaylar. Spor. Galatasaray. son dakika Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı feci şekilde can verdi son dakika Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı feci şekilde can verdi son dakika haberleri Galatasaray'da uzun yıllar yöneticilik yapmış olan Abdurrahim Albayrak acı bir haberle sarsıldı Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı bir alışveriş merkezinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. İşte detaylar. Son dakika haberleri, Galatasaray'da başkan yardımcılığı, futbol şube sorumluluğu, yönetim kurulu üyeliği ve birçok önemli görevlerde bulunan camianın sevilen isimlerinden Abdurrahim Albayrak, acil bir haberle sarsıldı. 4NC'ye büyük hattan düşerek hayatını kaybetti. An'ın haberine göre, Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, İstanbul Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinin dördüncü katında bulunan yemek bölümünden düştüğü belirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bostancının hayatını kaybettiği belirlendi. Beşiktaş camiası da sarkıldı. Aynı zamanda Abdurrahim Albayrak'ın damadı ve Beşiktaş Camiası'nın da tanınan isimlerinden Asil Bostancı'nın da oğlu olan Batuhan Bostancı'nın cenaze törenine ilişkin detayları Abdurrahim Albayrak açıkladı. Abdurrahim Albayrak, üzüntümü tarih edeme. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı kimdir? Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Türkiye'nin acısı henüz taze iken değerli izleyenler ister etmesine infiyar yaratan video geldi CHP'li Tekin alay ediyorlar dedim. Türk milletinin acısıyla dalga geçip TikTok'a paylaştığı İstiklal Caddesi'nde tepki çeken video geldi. Bombalı paket şakası iddiası ortaya çıktı değerli izleyenler. İstiklal Caddesindeki hain terör saldırısında yitirdiklerimizin acısı henüz daha tazeyken TikTok'taki bir video büyük tepki çekti. İstiklal Caddesi'nin ortasında Arapça konuşan 3 kişinin bombalı paket ya da kapkaç şakası yaptığı iddiası olay oldu. Şehrdeki vatandaşları korkutan ve Türkiye'nin acısıyla da dalga geçen Görüntüler hıza yayılırken sosyal medya tepki CHP'li Gürsel Tekin'i paylaştı. Ses konusu video görüntüsünün ne zaman çekildiyse bilinmiyor. Haber. Haber. Güncel. Türk milletinin acısıyla dalga geçip TikTok'ta paylaştılar. İstiklal Caddesi'nde tepki çeken video bombalı paket şakası iddiası. Türk milletinin acısıyla dalga geçip TikTok'ta paylaştılar. İstiklal Caddesi'nde tepki çeken video, bombalı paket şakası iddiası. İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında yitirdiklerimizin acısı henüz tazeyken, TikTok'taki bir video büyük tepki çekti. İstiklal Caddesi'nin ortasında Arapça konuşan 3 kişinin bombalı paketi ya da kapkaç şakası yaptığı iddiası olay oldu. Çevredeki vatandaşları korkutan ve Türkiye'nin acısıyla dalga geçen görüntüler hızla yayılırken, sosyal medyada tepki yağıyor. Şükrü Gürsel Tekin'i paylaştığı söz konusu video görüntüsünün ne zaman çekildiği ise bilinmiyor. İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı hain terör saldırısının acısı tüm Türkiye'nin yüreğine yer etmişken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü adeta infial yarattı. İstiklal Caddesi'nde bombalı paket şakası yapıp dalga geçtiler. Tepki çeken görüntülerde İstiklal Caddesi'nin ortasında Arapça konuşan üç kişinin bombalı paketi ya da kafkaç şakası yaparak kahkahalar attığı iddia edildi. Çevredeki vatandaşların korkmasına sebep olan çalışların umursamaz tavırları ve hareketleri ise dikkat çekti. Ciddi Gürsel Tekin, tahammülümüz kalmadı. Büyük tepki çeken görüntüleri paylaşan CHP Milletvekili Gürsel Tekin hem bu ülkeye gelecekler, hem bu milleti aşağılayacak, hakaret edecekler. Tahammülümüz kalmadı diye yazdı. Söz konusu TikTok hesabını da paylaşan Tekin, Bu ülke insanlarını kaybetmiş, kardeşlerimizi yitirmişiz, Gelmiş İstiklal Caddesi'nde bombalı paket şakası yapıyor ifadelerine yer verdi. Söz konusu video görüntüsünün ne zaman çekildiği ise bilinmiyor. Teröristlerin hotsup yazışmaları ortaya çıktı. Elbiselerini çıkarsın. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sten Kılıç paylaşıldı. Yeni görüntüleri yayınladılar. Çöpe attığınız için... Ama haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. NASA o tarihi açıkladı. İnsanlığın kaderi değişecek değerli izleyenler. Aya geri dönüş mesyu başlatmıştı. NASA insanların aya yaşayacağı tarihi açıkladı. NASA yıllar sonra aya dönüş projesi kapsamında... Orion uzay kapsülü geçtiğimiz günlerde 3 kademeli programın ilk aşaması olan Artemis 1 çerçevesinde fırlatılmıştı. NASA Artemis görevinde önemli bir hedef belirlendiğini açıkladı. Uzay ajansı insanların 2020 yıllar içinde ayağa sadece gitmesin değil aynı zamanda orada yaşanması da isterken 2030'lu yıllar öncesi işaret edildi. Haber. Haber. teknoloji. Aya geri dönüş misyonu başlatmıştı. NASA, insanların ayda yaşayacağı tarihi açıkladı. Aya geri dönüş misyonu başlatmıştı. NASA, insanların ayda yaşayacağı tarihi açıkladı. NASA yıllar sonra aya dönüş projesi kapsamında Orion uzay kapsülü geçtiğimiz günlerde 3 kademeli programın ilk aşaması olan Artemis bir çerçevesinde fırlatılmıştı. NASA Artemis görevinde önemli bir hedef belirlendiğini açıkladı. Uzay ajansı insanların 2020'li yıllar içinde aya sadece gitmesini değil, aynı zamanda orada yaşamasını da isterken 2030 yılı öncesi işaret edildi. Amerika Birleşik Devletleri Havacılık ve Uzay Ajansı NASA aya yeniden dönmek için Artemis programını başlattı. Artemis 1 16 Kasım'da NASA'nın Florida'daki Cape Canaveral üssünden başarılı bir şekilde uzaya fırlatılmıştı. Uzun bir süredir mürettebatsız bir şekilde uzaya gitmek için bekleyen Orion uzay aracı Böylece ilk ay yolculuğuna resmen başladı. Ayda konaklama tarihi ilan edildi. NASA'nın Orion Ay Uzay Aracı girişimini yöneten Howard, bilimsel görevleri desteklemek üzere habitatlara ihtiyaç duyulacağını söyledi. Dili konuşan Howard, insanlar bu 10 yıl içinde ayda uzun süre kalabilirler diyerek söz konusu ihtimali dile getirdi. Artemis bir misyonunun insanlı uzay uçuşu için tarihi gün şeklinde nitelendiren uzay ajansı yetkilisi, Sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil, Dünya için uzun vadeli derin uzay araştırmalarına attığımız ilk adım ifadesini kullandı. Aya geri dönüyoruz. Aynı yetkili, NASA için tarihi bir gün ama aynı zamanda insanlı uzay uçuşunu ve derin uzay araştırmalarını seven tüm insanlar için de tarihi bir gün. Aya geri dönüyoruz, sürdürülebilir bir program için çalışıyoruz ve bu bizi tekrar Aya indirecek insanları taşıyacak araç diye ekledi. Dünyaya geri dönecek. Artemis bir görevinin en kritik aşamalarından biri, Orion modülünü güvenli bir şekilde dünyaya geri getirmek. Modül, dünyanın atmosferine saatte 38 bin kilometre hızla giriş yapacak. Aracın altındaki kalkan, 3000 santigrat dereceye ulaşan sıcaklıklara maruz kalacak. Uzun süredir bekleniyordu. Fırlatıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fırında pişen yemeğin lezzeti bir başka oluyor. Harika yemekler yapmanızı sağlayacak fanlı fırınlar. Çöpe attığınız için pişman olacaksınız. İstanbul Boğazı'nı bekleyen acil senaryo için tarih verdi. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. ZZZ. İstanbul Boğazı'nı bekli Ana haber bir terimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Bu paylaşım kısa sürede binlerce kişiye ulaştı değerli izleyenler. Fenerbahçe'den Enner Valencia paylaşımı geldi. Sosyal medyanın diline düştü. Messi ve Ronaldo'nun yanına koydular. Fenerbahçe Dünya Kupası'nın açılış gollerini atan Valencia'ya özel bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz gün... Ronaldo ve Messi'nin ortak yaptığı paylaşımı anlatılayan Salla Cüretler, o fotoğrafın arka, arkasına Valencia'yı koydu. Paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni yaptı. Spor. Spor. Fenerbahçe. Fenerbahçe'den Enner Valencia paylaşımı sosyal medyanın diline düştü. Messi ve Ronaldo'nun yanına koydular. Fenerbahçe'den Enner Valencia paylaşımı sosyal medyanın diline düştü. Messi ve Ronaldo'nun yanına koydular. Fenerbahçe, Dünya Kupası'nın açılış gollerini atan Valencia'ya özel bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz gün, Ronaldo ve Messi'nin ortak yaptığı paylaşımı alıntılayan sarılıcı Vertliler, o fotoğrafın arkasına Valencia'yı koydu. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. Enler Valencia Fenerbahçe, FIFA 2022 Dünya Kupası'nın ilk maçında iki gol atan Valencia'ya özel bir paylaşım yaptı. Messi, Ronaldo ve Valenciaga Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin turnuva öncesi bir reklam firması için çektirdiği fotoğrafı alıntılayan Fenerbahçe, fotoğraf birleştirme uygulamasıyla Enner Valencia'yı ekledi. Sarılı Civertlilerin yaptığı paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni topladı. İlginizi çekebilir. Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış gösterisine kılıçlı adamlar damga vurdu. Dünya Kupası'na Enner Valencia damga vurdu. Dünya Kupası olay başladı. Ana sayfaya dönmek için tık. Önerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com'un haber bülteninin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'u bekleriz. Sevinize yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak diyeli. Yakşamlar diye son çıkın.